Bugün 13 Aralık 2022 Salı Mars günündeyiz Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerden itibaren Mars'la uyumlu Uranüs'le sert açılar yapacak güne heyecanlı ve huzursuz başlayabiliriz fiziksel ve duygusal enerjimiz yükselirken günlük işlere özgüvenli ve cesaretle yaklaşabiliriz Bugün keyif ve konfora düşkünlüğümüz artarken, günlük işleri de biraz konsantre olmakta zorlanabiliriz. Yaratıcı ve eğlenceli faaliyetler, sosyal ilişkiler ve çocuklara yönelik konular da ilgi alanımıza girebilir. İlişkiler, sanat, güzellik ve estetik gibi alanlarda da daha özgür ve cesur davranabilir değişiklikler isteyebiliriz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Parasal kazançlar, yatırımlar ve harcamalarda oluşabilecek dengesizliklere de dikkat etmeliyiz. Aslan Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Güneş ve Satürn'e güçlü açılar yapacak. İş veya özel yaşamımızda etkili olan güçlü ve otorite sahibi kişilerle irtibatımız artabilir. Kişisel inisiyatif aldığımız konularda yeteneklerimizi ortaya koyup başarılı olmamız ve takdir edilmemiz mümkün. Ay 18.51'den itibaren önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek.